Bel ile bel ve boyunca kalça ve bacaklar o olur arkadaşlar. Günde 8 damla ardıç su içerisinde veya şekerle de alınabilir. Bunu olarak da kullanabiliyoruz. Burada okuduğumuz yazdığımız gibi. Kekik otu kürü. Kekik otu suda kaynatıldıktan sonra süzülür. Dinlendirildikten sonra bu sıvı ile parmaklar sık sık olarak masaj yapılır. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Küllere... Bitkisel tedavi yöntemlerine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sarımsağın faydaları nelerdir? Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp dostu olan sarımsak kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felk geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklarının önüne geçer. Kansere yakalanma riskini azaltır. Pankreas ve kolon kanserinin Kanserinin önleyici özelliği vardır. Kanserli hücrelerin gelişimini yavaşlatır, Alzheimer hastalığına iyi gelir, kan şekeri seviyesini düşürür, atardamar kireçlenmesinin önüne geçer, kandaki kolester düzeyini düşürür, yüksek tansiyonu düşürür. Bağırsak kurtları ve vücutta bulunan diğer parazitleri öldürür, at ciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir. idrar söktürücü özelliği vardır, kalbi besleyerek koroner damarları genişletir, kalp adelerini güçlendirir. Kabızlığı önler, diş ağrısına iyi gelir, saç tedavisinde kullanılan sarımsak, saç dökülmesini yavaşlatır, vücudu sivrisinek ve haşerelerden korur, ateş ve tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir. Mantar tedavisinde yardımcı olur, kulak iltihaplanmasını giderir, mide ve bağırsaklarda oluşan enfeksiyonları öldürerek dezenfekte eder, dişte açar, vücutta oluşan yara ve çıbanları yok ederek bronşide ve diğer nefes borusu hastalıklarına, rahatsızlıklarına iyi gelir. Safra salgısının salınımını artırır, idrar yolları ve böbreklerde taş oluşumunun önüne geçer, cinsel gücü artırır, balgam, idrar, safra ve gaz söktürücü özelliktedir. Sarımsak hangi hastalıklara iyi gelir? Damar tıkanıklığı, yüksek tili grisit, antikanserojendir, ayak mantarları, bronşit, taşı kardi, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kas tutuklukları, kanser gelişimini engelleyeceğiz özelliktedir. Özellikle meme, mesane ve karaciğer kanseri gibi. Sarımsağın zararları nelerdir? Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sarımsağın da fazlası zarar olabilir. Aşırı tüketildiğinde mide ve midede ağrı ve ciddi kaşıntı ile karşılaşılabilir. Aşırı tüketim sonucunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar. Kan inceltici özelliğinden dolayı kan inceltici ilaç kullanan hastalar kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar. Bazı uzmanlar doğum kontrol haplarının da etkisini azalttığını ileri sürmektedir. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal kansere karşı önlem ve tedavide yardımcı olarak kullanılmaktadır. Sindirim sistemine, eklem ağrılarını azaltmada, iltihap önlemede, şeker hastalarına faydaları vardır. Kalp ve damar sağlığı için olumlu etkileri vardır. Erken yaşlanmayı önler, alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olur. Zerdeçal, kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önlenmesine yardımcı olur. Etken maddesi olan kurkumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir. Yüksek kolesterolü düşürerek kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar, alzheimer'a yakalanma riskini azaltır. Haricen uygulanarak ciltteki yaraların tedavi edilmesinde de kullanılabilir. Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen zerdeçal, antoksidan olduğu için vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Araştırmalar damardaki reşlenme, plak oluşumu ve kan pıhtısı oluşumu engelleme özellikleri ile kalp krizi ve inme riskini azaltabilir. Kalp rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Diyabet tedavisinde etkilidir. İnsunun gibi görev olarak kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur. İlerleyen yaşlarda romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Zerdeçalın safra kesesinin safra üretimini artırdığı ve böylece sindirimi rahatlattığı belirtilmektedir. Antidepresan özelliği olan zerdeçal sakinleşmenizi sağlar. Zengin asit içeriği sayesinde midenin oranını dengeler. Zerdeçal suyu içilerek artrit olma riski azaltılabilir. İltihap önleyicidir ve bir tür göz iltahabı olan üveitin tedavisinde şikayetleri azaltmaya yardımcı olabilir. Zerdeçal nasıl kullanılır? Zerdeçal tozu halinde yemeklerde katılabileceği gibi zerdeçal çayı veya suyu da hazırlanabilir. Tabii en faydalısı zerdeçalın taze tüketilmesidir. Zerdeçal toz haline getirilirken yararlı bir bileşeni olan yağından kaybetmektedir. Günde 12 grama kadar zerdeçal tüketiminde bir sakınca yoktur. Ancak zerdeçal ya da kurkümün fazla tüketildiğinde bazı insanlarda hazımsızlığa yol açmaktadır. Zerdeçalın pek çok yaranın yanında cilde olan faydalarına ayrıca değinmek gerekir. Cilt güzelliği ve sağlığı için zerdeçal maskesi kullanılmaktadır. İşte zerdeçalın cilde faydaları. Pürüzsüz, parlak ve sağlıklı bir cilt için faydalıdır. İltihap önleyici etkisi sayesinde sivilcelere karşı etkilidir. Eczamaya iyi gelir ve kaşıntıyı alır. Cilt pigmentasyonunu korur, cildin elastikiyetini korur ki böylece yaşlanmanın etkilerine karşı kullanılabilir. B6 vitamini açısından zengin olan zerdeçal, hücre yenilenmesine katkı sağlar. İçindeki potasyum sayesinde kuru ciltlerin nemlendirilmesini sağlar. Cildi onaran ve aknelere iyi gelen zerdeçal maskesi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır. Elma sirkesi, mümkünse bu organik olacak, yarım çay kaşığı zerdeçal, 1 çorba kaşığı bal ve su. Maskenin hazırlanması ve uygulanması. Maske ile ilgili işlemlere başlamadan önce mutlaka yüzünüzü iyice temizleyin ve kurulayın. Maske için öncelikle 4 çay kaşığı suya 1 çay kaşığı elma sirkesi koyun. Bu karışımı bir pamuk yardımıyla yüzünüzü sürün ve 5 dakika bekleyin. Bir kapta zerdeçel ile balı karıştırın ve göz çevresi harici yüzünüzün kalan yerlerine sürün. Bunu da yüzünüze 15 ile 20 dakika kadar bekletin. Maskeden sonra kalabilecek sarı lekeyi de bir pamuğa süt damlatarak temizleyebilirsiniz. Haftada bir iki defa uygulayabileceğiniz bu maskeden sonra yüzünüze nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin. Ek olarak bu maskeye yarım çay kaşığı limon veya patates ya da salatalık ekleyerek rekelere karşı bir maske haline bunu getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam ediniz.